Şimdi bazen diyorlar ya arkadaşlar mesela CHP de kadrolaştı. İşte sosyalist, sosyalist demeyeyim de gariban sosyalistlerin zaten sayısı öyle kadrolaşacak kadar fazla değildi. Solcu ya da seküler bazı kesimler de e, kadrolaştı. Kemalistler zaten başından beri seküler kemalistler kadrolaşıyordu. Falan filan İşte MHP'liler, ülkücüler kadrolaştı. Şu kadrolaştı, bu kadrolaştı. E Gülen hareketi de kadrolaşacaktı canım falan. Olaya böyle bakılıyor ya. Temelde yanlış bakılıyor olaya. Eğer ülke Kanada gibi, ülke Japonya gibi bir ülke olsaydı zaten bunların hiçbir olmayacaktı. Neden niye ne yapılışacaksın? Neyin kadrolaşmasını yaşayacaksın? Niye yapasın ki? Ben mesela bugün şu gün, şu iti, şu an itibariyle bir siyasi parti, siyasi cereyan ya da sivil toplum hareketi bir şey oluşturacak olsam bana deseler ki gel Türkiye'yi ele geçir. Sız. Ele geçir Türkiye'yi. Valla söyleyeceğim şey şu olur. Ben aklımı peynir ekmekle mi yedim yani? Böyle saçma sapan bir ülke nesini ele geçireyim ben ya? Böyle bir ülke yani. Ne yapacağım ele geçirip de bu ülkeyi? Ne yapacağım yani? Hani işte Kanada'yı ele geçir falan dersen bak olabilir ha. Yani ulan bir ele geçirsem çünkü falan modern ülke belli bir şeyde. E sonra da diyorsun ki kardeşim buna ele geçirilmeye gerek yok ki. Zaten geçirilmiş vaziyette. Zaten ileri demokrasiyi yaşıyor. Zaten özgürlükleri yaşıyor. Zaten herkese... Aynı muameleyi yapıyor. Bunu ele geçirip ne yapacağım? Kalıyorsun ortada. Şimdi Türkiye'nin sistemi zaten problemli olduğu için sızmalar, ele geçirmeler falanlar filanlar boşlukta kalıyor ve herkes bunun kavgasını yapıyor birbiriyle. Bunun kavgasını yapmak yerine bir dursalar, düşünseler, bir rahatlasalar, sağlam kafayla bir ülkeye baksalar, ülkenin konjöktörünün onları o hale getirdiğini bir anlayabilseler, Birbirlerini de anlamaya başlayacaklar. O zaman kavganın temeline inmeye başlayacaklar. Ülke neden bu halde ve neden bizim saklanmamızı, gizlenmemizi, kimliğimizi, kapatmamızı, örtmemizi istiyor? Zaman zaman muhafazakarlar, zaman zaman sekülerler, zaman zaman diğer yapılardan bunu istiyor bu ülkenin gerçekliğine. Onun üzerine tartışmalar yapılmıyor. Odalar üzerinde tartışmaları yapılıyor. Bina da binanın temeli bozuk. Odalarda birbirleriyle boyuna kavga ediyorlar. Genelde de o şeyin binanın bir tane yöneticisi oluyor. Genelde de bu yönetici kavga ettiriyor bunları. Genelde de böyle oluyor. Şimdi bu hareketin kendi içerisindeki gelişimine baktığınız zaman Türkiye'nin konjöktörünün onları oraya ittiğini düşünmemek, söylememek, iddia etmemek çok abes kaçar. Kendi kimliğini saklamadan girseymiş TSEK'ya giremiyordu. Kendi kimliğini saklamadan girseymiş e, Başbakanlığa işte şey, polisliğe giremiyordu. Kendi kimliğini saklamadan gitseymiş akademiyeye giremiyordu. Baştan eliyorlardı. Giremiyordu bu insanlar. E vazgeçseydi o zaman kendi muhafazakar düşüncelerinden Gülen hareketinden bahsetmiyorum. Gülencilikten bahsetmiyorum. Muhafazakarlıktan bahsediyor. Vazgeçselerdi böyle inançlı falan böyle böyleyim şöyleyim demekten vazgeçselerdi. Hepsi seküler, layık olsaydı. Hepsi işte ne bileyim hani Tırnak içerisinde, çağdaş olsaydı falan öyle değil, öyle yaşamak istemiyorlar. Namaz kılmak istiyor, öyle yaşamak istiyor. Dinini de öyle yaşamak istiyor. Ve bu yaşantısıyla, bu haliyle, bu inancıyla var olmak istiyor demokratik platformlar, kurumlar içerisinde. E olamaz. Ya onu bırakacaksın, ya hiç olamayacaksın. Alternatif bırakmazsanız insanlara kendi yollarını yaratırlar. Bu değişmez. Bu kaçınılmaz bir gerçektir.